Değerli Sener Türkiye'nin tarafsız ana haber bültenine karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarihımıza tarihhaber.com. Ola haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda eee günün eş kan gelişmelerini için paylaşacağız değerli dostlar. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane çak olursak değerli dostlar. Pinterest tar haber, Twitter haber, TikTok tar haber, TV Facebook tar haber, LinkedIn tar haber, Yayı tar haber, Taban haber, Instagram tar haber, TV'de tar haber, Reddit Grand 58 YouTube tar haber, TV VK Ömer Tarık İmaş hesaplarıyla yayındayız Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışacak olursak değerli dostlar, bir kolayda bir kolayda yayındayız efendim. Bir kanalımız tarık haber tv'den bize ulaşabilirsiniz. Upcanlı yayında yayındayanıyoruz efendim. Upcanlı yayın kanalımız tarık haber tv'den bize ulaşabilirsiniz. Bir kere yayında ister dostlar, var. Türkiye kanalımız arkada planlar. ve benden onlarız. haber seviyelerine erişe ulaşabilirsiniz. Selam dost. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde gerek duyurdu. O fiyatlar yıl boyu zamlanmayacak dedi değerli izleyenler. Kabine toplantısı sonrası. Son dakika habere göre 2023 yılının ilk kabine toplantısı sona erdi. Araç sahipleri müjde? Erdoğan duyurdu. Köprü ve otobüs fiyatları zamlanmayacak. Son dakika habere göre 2023 ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı külüyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. 2 saat 40 dakika süren kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına aşamalarında bulunuyor. Erdoğan köprü ve otoyol fiyatlarının yıl boyunca zamlanmayacağını diyordu. İşte son dakika haberinin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika 2023 yılının ilk kabine toplantısı sona erdi. Araç sahiplerini müjde. Erdoğan duyurdu. Köprü ve otoyol fiyatları zamlanmayacak. Son dakika 2023 yılının ilk kabine toplantısı sona erdi. Araç sahiplerine müjde. Erdoğan duyurdu. Köprü ve otoyol fiyatları zamlanmayacak. Son dakika haberi. 2023'ün ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Son dakika haberi. 2023'ün ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. 10 dakika haberi. 2023'ün ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. 2 saat 40 dakika süren kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısında açıklamalarda bulunuyor. Teşekkür ederim diye hes Son dakika 2020 Son dakika 2023 yılının ilk kabine toplantısı sona erdi. Araç sahiplerine müjde Erdoğan duyurdu. Köprü ve otoyol fiyatları zamlanmayacak. 9 Ocak 2023 19.40 son güncelleme 9 Ocak 2023 20.08 son son dakika 2023 yılın Son dakika, 2023 yılının ilk kabine toplantısı son.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 Düzenlemenin detayları için kabine toplantısına çevrilmişti. Yılın ilk kabine toplantısı 2 saat 40 dakika sürdü. Bu ay içinde meclise sunulması planlanan EYT ile ilgili son değerlendirmenin kabine toplantısında yapılması bekleniyordu. <Gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT açıklamasında yaş şartı aranmayacağı, prim ödeme gün sayısı var. ve sigortalılık Hı. yıl süresini tamamlayan yaklaşık 2.250.000 vatandaşın düzenlemeden yararlanacağını açıklamıştı. Sözleşmeli personele kadro, kabine toplantısının Bu ardından an, Erdoğan'ın EYT ile ilgili detayları açıklaması ve düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin bilgi vermesi bekleniyordu. EYT gibi yine bu ay içinde meclise sunulması planlanan sözleşmeli kamu personeline kadro çalışması da kabinede gözden geçirilmesi beklenen bir diğer konuydu. Öte yandan kabinede seçim tarihine ilişkin karar alınıp alınmadığı da merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Bu yıl sadece yeni bir seneyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Bu yıl sadece yeni bir seneye girmekte kalmadık. Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamladık. Ehli milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla altı bakanlığımızın ortak çalışmayla başlattığımız bir milyon yazılımcı projemizin ilk etabını tamamladık. Devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirmek kararı aldık. Yeni yılın ilk iş gününde ihracat rakamlarını açıkladık. 254 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Son 20 yılda 7 kat artırdığımız, geldiğimiz seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Muhalefeti de davet ediyorum. Arifiye Fabrikası bir dönem muhalefetin bir dönem satıldı deyip, Arifiye fabrikası bir dönem muhalefetin bir dönem satıldı diye diline doladığı yerdir. Satıldı denilen fabrikanın ülkemize ve ordumuza yaptığı hizmetleri görünce bu yalanları söyleyenlerin yüzleri kızarmıştır. Muhalefeti de davet ediyorum. Cuma günü İstanbul'da meşhur Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Arifiye fabrikası bir dönem muhalefetin bir dönem satıldı diye diline doladığı yerdir.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 Arifiye fabrikası bir dönem Arifiye fabrikası bir dönem muhalefetin bir dönem satıldı diye diline doladığı yerdir satıldı denilen fabrikanın ülkemize ve ordunuza yaptığı hizmetleri görünce bu yalanları söyleyenlerin yüzleri kızar Arifiye fabrikası bir dönem muhalefetin bir dönem satıldı diye diline doladığı yerdir.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 Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek. Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iktira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı buldu. Hesapladığımızda Mm-hmm. Son dakika, 2023 yılının ilk kabine toplantısı sona erdi. Araç sahipleri ne müjde! Erdoğan duyurdu. Köprü ve otoyol fiyatları zamlanmayacak. 9 Ocak 2023-1940 Son güncelleme 9 Ocak 2023-2008 Son dakika haberi 2023'ün ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.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 Hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osman Gazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul İzmir Otoyolu'nun 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur. Diğer projelerimizin her biri de bölgelerine ve ülkemize ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeyi, insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir. 200 milyar doları bulan yatırımla ülkemizin ulaştırma altyapısı sorununu çözdük. Kamu özel ortaklığı yatırımlarında çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız. Son kabine ve grup toplantılarımızda, bakanlıklarımızın 2022 faaliyetlerini ve 2023 programlarını özetle de olsa sizlere takdim etmiştik. Tek programda bitiremediğimiz bu değerlendirmeyi inşallah bugün tamamlıyoruz. Asgari ücret tespit çalışmalarında yılbaşında 4.253 Türk lirası Temmuz'da 5500 Türk Lirası rakamlarını belirledik. Bu yıl 8507 Türk Lirası olarak uygulayacağımız asgari ücretle hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme hem de istihdamı koruma noktasında kararlıyız. Gelir ve damga vergilerinden muaf tuttuğumuz asgari ücret desteğini 400 TL'ye yükselterek önemli bir adım daha attık. 2022 yılında 578 milyar liralık sosyal yardım yapıldı. Engellilerden yaşlılara Çocuklardan kadınlara herkesimi destekleyerek hiçbir bireyin kendini kimsesiz hissetmemesi için çalıştık. Biz devletin kimsesizlerin kimsesi olduğu gerçeği sosyal hizmet yelpazemizi genişleterek göstermenin gayreti içinde olduk. 2022 yılında yaptığımız sosyal yardım harcamalarının toplam tutarı 578 milyar lirayı buldu. Elektrik yardımının kapsamını genişleterek 2,8 milyon haneye elektrik yardımını başlattık, yakacak yardımını da ilave ettik. 1,6 milyon haneye ulaşarak vatandaşlarımızın dertleri, sıkıntılarını verilen hizmetlerin etkisini yerinde gördük. Yeniden yapılandırdığımız sosyal hizmet merkezlerimizin sayısını 397'ye çıkardık. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Başlanışmanı uçundan seçim açıklaması. Büyük Çamlıca Camine sıfır araçları stopladılar Ana Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatdir o ekranlardayız ve diğer haberimize gültüyoruz AK Parti'den dikkat çeken cümle geldi %15 ek mı geliyor denildi değerli izleyenler milyonları gillendiriyor %15 emekli ve memura ek mı geliyor 3600 ek göstergen maaşlara nasıl yansıyacak maaş ve ikram yerlerle ilgili emekli memura %30'luk zammın ardından Şimdi emekli ve memur ek zammı mı gelecek konusu araştırılıyor. %30 artışla ilgili bir ek zammı de dolaşıyor ve %10 ile 15'lik bir zammı bahsediliyor. Konuyla ilgili akbar kur kurmaylarından dikkat çeken bir yanıt geldi. 3600 göstergenin maaşlara nasıl yansıcağı da merak ediliyor. Tablo üzerinde memur emekli maaşları ve ikramiyelerdeki değişim ortaya kondu. İşte bayram ikramiyesi ve EYT ile alakalı yeni gelişmeler. Finans, finans, ekonomi, milyonları ilgilendiriyor. %15. Emekli ve memura ekzam mı geliyor? 3.600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Maaş ve ikramiyeler. Milyonları ilgilendiriyor. %15. Emekli ve memura ekzam mı geliyor? 3.600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Maaş ve ikramiyeler. Emekli ve memura yüzde 30'luk zamının ardından şimdi emekli ve memura ekzam mı gelecek konusu araştırılıyor. Yüzde 30 artışla ilgili bir ekzam söylentileri de dolaşıyor ve yüzde %10 10-15'lik bir zamdan bahsediliyor. Konuyla ilgili Ak Parti kurmaylarından dikkat çeken bir yanıt geldi. 3.600 ek göstergenin maaşlara nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Zamın üzerinde memur, emekli maaşları ve ikramiyelerdeki değişim ortaya kondu. İşte bayram ikramiyesi ve evliyete ile alakalı da yeni gelişmeler. Asgari ücret, evliyete, emekli ve memur maaşı zammı sonrası gözler meclise çevrildi. 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asgari ücretin ardından memur ve memur emeklisi maaşlarında artış oranı %30 olmuştu. Şimdi ek göstergenin maaşlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Düzenleme 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Öte yandan memur ve emekli maaşına %10-15 civarında bir ekzam olmasıyla alakalı söylentiler de dolaşıyor. Açıklanan %30 zamla ilişkin ekzam söylentilerine dair AK Parti kurmaylarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Diğer yandan bayram ikramiyesiyle ilgili de dikkat çeken beklentiler var. İşte tablo üzerinden maaşlarda yapılacak değişimin tek tek tüm detayları ve ekzam beklentisiyle ilgili ayrıntılar. Hem menul, emekli maaşlarına zam. Emeklilerle ilgili olarak bilindiği üzere Gözler Mecliste. Maaşlara yüzde otuz zam yapılmasına ilişkin karar meclise geldi. Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. zam ve bayram ikramiyesine ilişkin beklentiler de var. Ayrıca ehlin ne zaman meclise geleceği, emekli olacakların ilk maaşlarını ne zaman alacakları da merak konusu. Haber Global'de her alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı zamlarla ilgili teklif, Ayrı bir teklif olarak aynı gün meclise gelmişti. Teklif hızla plan ve bütçe komisyonu gündemine alındı. Komisyon sabah çalışmaya başladı. Komisyonda Mustafa Evitaş, 2022 yılından bu yana memur maaşında reel artışın %94 olduğunu söyledi. Plan ve bütçe komisyonunda görüşülen bu teklifte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde diye açıkladığı memura ve emekliye %30 zam var. En düşük emekli maaşı 5.500 ve asgari ücrette prim desteği 400 Türk lirası. bu önemli düzenlemeler teklifte yer alıyor ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. EYT'e ne zaman meclise gelecek? EYT'te bütün ayrıntılar açıklanmıştı ama bir yasal altyapı gerekiyor. O da AK Parti'nin yasama mesaisinde sırada. Sözleşmeli personelle ilgili düzenlemenin ardından EYT'e meclise gelecek. EYT'nin meclise gelişi için Ocak ayının sonuna işaret ediliyor. Dolayısıyla Şubat ayında kesin bir yasalaşma olabilecek. Bir hak kaybı olmayacağına işaret ediliyor AK Parti kaynakları tarafından. Bunun hayata geçebilmesi için ehli bekleyenlerin bu yasadan faydalanan fiilen emekli olabilmeleri için bu yasal altyapının meclisten geçmesi gerek ancak henüz meclise sunulmadı ve Ocak ayının sonuna işaret ediliyor. Memur ve emekli maaşına ekzam olacak mı? Bir ekzamdan da söz ediliyor. %30 açıklanan zamla ilişkin bir ekzam söylentileri de dolaşıyor. Böyle bir zam olup olmayacağı, %0'a düzeltme gelip gelmeyeceği ve %10 bahsedildiği şeklinde AK Parti kurmaylarına yöneltilen soruya bizi izlemeye devam edin şeklinde bir cevap verildiği belirtildi. Ancak exam konusunda olumlu ya da olumsuz net bir cümle ifade edilmiyor. Bayram ikramiyesi Bayram İkramiyesi de çalışanların merakla beklediği bir kalem. Bir düzeltme bekleniyor. %30'a göre zam yapılırsa bir rakam var ancak onun da üzerinde bir beklenti var. Onunla ilgili netleşmenin de önümüzdeki günlerde olması bekleniyor. Ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? CNN Türk'te yer alan habere göre, sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz 600 puanlık rakamın memurların maaşlarına, emekli maaşlarına, ikramiyelerine nasıl yansıyacağını tablo üzerinde gösterdi. Yılmaz, Memurlarımızda sizin de bildiğiniz gibi toplu sözleşme, refah payı ve ek gösterge üzerinden değerlendirilecek 2022 senesinde memur maaşımız 9105 tuydu. Toplu sözleşme enflasyon farkı %16,48 açıklandı. Dolayısıyla 10606 Türk Lirası oldu. Buna Cumhurbaşkanımız bir refah payı ekledi. İlk önce %25, sonra %5 farklı beraber %30'a çıktı. 13.52'de refah payıyla birlikte 30 açıkmış oldu. Refah payının parasal değeri burada 1.230 Türk Lirası. Dolayısıyla topladığımız takdirde de en düşük memur, 11.836 liralık bir memur maaşı alıyor. Buna eklenti olarak ek gösterge bir de üstüne eklenecek dedi. Tatlo üzerinden devam eden Yılmaz memur emeklisinde dedi de 6.078 idi. 16,48 toplu sözleşme enflasyon farkıyla 7079 TL'ye yükselmiş oldu. Refah payı 822 liraydı. Yüzde farkla beraber en düşük memur emeklimiz 7901 lira. Buraya da bir ek gösterge rakamı gelecek ifadelerini kullandı. Devamında Yılmaz dolayısıyla ek göstergenin emekli aylıklarına farkı 600 puan artarsa 260 Türk lirası emekliye geçtiğimiz zaman da aynı formülasyon burada da var. Emeklilerle ilgili ikramiye kısımları da var. Özel sektörde kliyentaz minatı, memurlarda da ikramiye diyoruz. İkramiyeleri de yine hizmetine göre 52.875 Türk lirası ile 77.610 Türk lirası arasında müspet bir artış olacak şeklinde konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Memur ve emekli maaşlarına %30 zam teklifi hükümetle kabul edildi. Her haber <gülüyor> bülklerimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler maçta skor 2-0 oldu. Alanya Spor, e, Trabzonspor'u konuk ediyor maçta ilk yada bitmek üzere ve maçta e, Alanya Spor'un kollerini 14. dakikada Efe Karaca ve a, 37. dakikada Ahmet Hassan kaydetti. Bu maçı canlı anlatımlarla like kanalımızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz değerli dostlar. AK Parti'nin kaç cümle geldi? %15 ekzan mı geliyor? Bu aperde vermiştik değerli izleyenler. Şampiyonu belirlemişler, birbirlerine girdi der değerli izleyenler. Başakşehir Adana Demirspor maçı karıştı. Hakemin son düdüğünün ardından sağda kavga çıktı. Şampiyon belirlemişti neredi? Başakşehir Süper Doros Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'u konuk ettiği müsabaka Turuncu Mucizeler'in 2-1'lik üstünüyle sona erdi. Başakşehir'in 2-1 kazandığı maç sonrası ortalık bir anda karıştı. Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sözleri gündeme damga vurdu. Başakşehir Adana Demirspor maçı karıştı. Hakemin son düdüğünün ardından sahada kavga çıktı. Şampiyon belirlenmiş. 9 Ocak 2023 19:16 son güncelleme, 9 Ocak 2023 19:35. Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Müsabaka turuncucuda civardillerin 2 birlik üstünlüğü ile sona erdi. Başakşehir'in 2-1 kazandığı maç sonrası ortalık bir anda karıştı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sözleri gündeme damga vurdu. Takip et. Haber. Arıştı. Başak Başakşehir Adana Demirspor maçı karıştı. Hakemin son düdüğünün ardından sahada kavga çıktı. Şampiyon belirlenmiş. Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Müsabaka turuncularla civardilerim 2 birlik üstünlüğü ile sona erdi. Başakşehir'in 2-1 kazandığı maç sonrası ortalık bir anda karıştı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sözleri gündeme damga vurdu. Ortalık savaş alanı. Murat Sancak tribünde çıldırdı. Başakşehir-Adana Demirspor karşılaşmasında hakem kararlarından memnun olmayan Murat Sancak çok sinirlendi. Maç sonunda olaylar Murat Sancak, 77 numara galiba, bizim Gökhan Töre'ye küfür etmiş herhalde. Biz de ortalığı yumuşatmak istedik. Şuna bakmak lazım, Beşiktaş maçında bir önceki sene Adana'daki maçı katleden şans alan ve ekibi İstanbul'daki maça verildi, dedi. Sivas Spor Galatasaray maçında gol gölgede bırakıldı. Sivas Spor, Galatasaray maçında verilen gol gölgede bırakıldı. Gözümüze soka soka Merkez Hakem Komitesi, bir önceki yılın problem yaşadığımız hakemini Beşiktaş, Adana Demirspor maçına veriyor. Şampiyon belirlenmiş Murat Sancak, bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş, ikinci ve üçüncü de belirlenmiş, belki düşenler de. Hedeflerimiz doğrultusunda her adım attığımız zaman engellerle karşılaşıyoruz. Adana Demir spor kamuoyunun severek izlediği bir takım. Ancak her maçta engelleniyoruz. Arda Kardeşler maçı katletti. Arda Kardeşler bugün bu maçı katletti. İlk yarıda bizim penaltı pozisyonumuz var. Bizim başımıza bunların geleceğini biliyorduk. Federasyonu arayıp bu maçla ilgili endişelerimizi dile getirmiştik. Transfer yapmaya gerek yok. Transfer yapmaya gerek yok. Eğer Türk futbolu böyle devam ederse daha da geriye gidecek. Mehmet Büyükekşi'ye sesleniyorum. İyi çalışıyorsun. Şu dakikadan itibaren bu ligin adaletli gitmesini istiyorsan, derhal MHK'nın istifasını istemelisin. Maç sonu ortalık savaş alanı. Hakem'in son düdüğünün ardından Başakşehir'in golcüsü Okaka ile Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile Endaia arasında büyük gerginlik yaşandı. Saha bir anda savaş alanına dönünce diğer oyuncular araya girdi ve gerginlik zorda olsa önlendi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saate bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Tam 2000 yıllık dünyada sadece iki tane var. Bir İngiltere'de, diğeri ise Yozgat'ta. Dünyada sadece iki örneği var. Bir İngiltere'de, diğeri Yeri Yozgat'ta herkes görsün ve bir denildi. Dünyada sadece iki örneği olan ve bir batı şehrinde, diğerde de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma döneminden kalma Bristica Terma Roma Hamamı, bilimsel çevrelerce dünyanın en eski termal terapi merkezi olarak kabul ediliyor. Kral Kızadır'da bilinen ve tarih 2000 yıl öncesine dayanan hamamın ülke turizmine kazandırılması ve ziyarete açılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Dünyada sadece iki örneği var, biri İngiltere'de, diğeri Yozgat'ta. Yozgat'ta. Herkes görsün ve bilsin. Dünyada sadece iki örneği olan ve biri İngiltere'nin bahçesinde, diğeri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma döneminden kalma basilica Terma roma hamamı, bilimsel çevre... çevrelerce dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak kabul ediliyor. Kral Kızı adıyla da bilinen ve tarihi 2000 yıl öncesine dayanan hamamın ülke turizmine kazandırılması ve ziyarete açılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan ve 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine alınan Basilica Terme Roma Hamamı'nın turizme kazandırılması ve vatandaşların ziyaretine açılması amacıyla geçen yılın Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce başlatılan çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde turist karşılama merkezi, gezinti yolları, fotoğraf çekim alanları yapılacak ve tarihi yapının bu yıl içerisinde ülke ve bölge turizmine kazandırılacak. Dünyada sadece iki örneği var. Dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere'nin Baht şehrinde, diğeri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma döneminden kalma Basilece Termaroma Hamamı, dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul ediliyor. Kral Kızı, adıyla da bilinen tarihi yapıyı merak edenler de il dışından gelerek hem yapının mimarisini inceleme fırsatı buluyor, hem de 2000 yıllık tarihin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Çok muhteşem ve çok güzel bir yer. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden Roma Hamamını görmek için geldiklerini söyleyen Yaşar Topka'ya, buraya Afyonkarahisar'dan geliyoruz. Eski Roma Hamamını görmeye geldik. Çok güzel. Tarihi Roma Hamamının bir an önce turizme kazandırılmasını bekleriz dedi. Kayseri'den geldiklerini söyleyen Ahmet Görmüş isimli vatandaş ise Roma Hamamını gördük. Çok muhteşem ve çok güzel bir yer. Buraya ilk defa geliyorum bu yapıyı çok beğendim şeklinde konuştu. Herkes görsün ve bilsin istiyoruz. İlçe esnaflarından Hasan Çiftçi de Roma Hamamı'nın bir an önce turizme kazandırılmasını istediğini söyleyerek, Sarıkaya Roma Hamamı'nın ülke turizmine kazandırılacağından dolayı çok mutluyuz. Kaplıca ve turizm severleri ilçemize bekliyoruz. Çünkü bu mirası herkes görsün ve bilsin istiyoruz. İçe ve esnaf olarak her zaman gelenlerin yanındayız. İfadelerine yer verdi. İlhan Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatleri o ekranlarda izlediğin haberimize geçiyoruz. Ortada karıştıran iddiaya göre gerçekleşirse dekor olacak değerli izleyenler. Messi için ortada karıştıran transfer iddias gerekli gerçekleşirse dekor olacak. Lionel Messi Paris Saint-Germain'in sözleşme yenileme teklifini henüz kabul etmedi. Al-Hilal e, kulübü yıllık 350 milyon euro karşılığında Messi'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferin ardından gündem olan kulüpler geldi haberimizde. Messi için ortalığı karıştıran transfer iddiası gerçekleşirse rekor olacak. 9 Ocak 2023-2044 son güncelleme 9 Ocak 2023-2044 Lionel Messi, PSG'nin sözleşme yenileme teklifini henüz kabul etmedi. Al Hilal Kulübü, yıllık 350 milyon euro karşılığında Messi'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferinin ardından gündem olan kulüpler. Takip et. Özleşmesi PSG ile sona erecek Messi. Sözleşmesi PSG ile sona erecek Messi için birçok transfer iddiası gündeme geldi. Eski takımı Barcelona'ya döneceği de konuşulan Messi için son iddia herkesi şaşırtacak cinsten. Ronaldo'ya yıllık 200 milyon euro. Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon euroya alınması transfer olmuştu. Alnastır'ın bu hamlesinin ardından diğer Sudi kulüpleri de cesaretlendi ve gözünü Messi'ye dikti. Yıllık 300 milyon euro. PSG ile kontratı sezon sonunda sona erecek Messi için Al-Hilal kulübü Süper Yıldız'a yıllık 300 milyon euro önerecek mülisinin de bu teklifi kabul etmesine olası gözüyle bakılıyor bunlar ilgini çekebilir Haber ürterimiz devam ediyor değerli dostlar Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız Ve geri haberimize geçiyoruz Kalçadansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu Değerli izleyenler Esra Rabia kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu İstanbul'da dalga geçiyor dedi. <gülüyor> sosyal medya fenomeni Esra Rabia Ünal Son dönemde sosyal medyada en çok Konuşulan isimler arasında ee, Ünal'ın vücut hattan ortaya çıkaran kıyafetleriyle yaptığı danslara bu defa ekşi sözlükün gündemine oturdu Esra Rabia Ünal'ın kalça dansı, Esra Rabia Ünal'ın kalça dansı ekşi sözlükte gündem oldu. İslamla dalga geçiyor. 9 Ocak Esra Rabia Ünal'ın kalça dansı ekşi sözlükte gündem oldu. İslam'la dalga geçiyor. 9 Ocak 2023-1552 son güncelleme, 9 Ocak 2023-1553. Sosyal medya fenomeni Esra Rabia Ünal, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. Ünal'ın vücut hatlarını ortaya çıkaran kıyafetleriyle yaptığı danslarla bu defa... ...baikçi sözlükün gündemine oturdu. Takip et. Es S Sıra Rabia Ünal, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. TikTok'ta 1.2 milyonu aşkın takipçisi olan genç ismin, Instagram'da da hatırı sayılır bir takipçi kitlesi var. Giyim tarzı ve çektiği videolar ile ünlenen genç isim, bu defa Instagram'da paylaştığı dans videosu ile dikkatleri üzerine çekti. Son olarak yaptığı paylaşımda ekşi sözlük gündemine oturan Esra Rabia Ünal, sosyal medyada tartışmalara da sebep oldu. Bir kesim tarafından eleştirilen Esra Rabia Ünal'a bir kesimde özgürlükçü bir yaklaşım göstererek kimsenin karışmaya hakkı olmadığını dile getirdi. Gelen tepkiler karşısında suskunluğunu koruyan Esra Rabia Ünal paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bunlar ilgini çekebilir. Eje Kış Koleksiyonu Ama haber devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saladır bu ekranlarda ve diğer haberimize geçiyoruz. 12 kişi vardı. Rusya'da uçak düştü değerli izleyenler. Rusya'nın kuzeyine küçük uçak düştü. Ölü ve yaradılar var. Rusya'nın kuzeyinde yer alan Neters Özel bölgesinde Naryan, Mardan, Kıraklı'ya ve Bransiyaya gitmek üzere havalanan Antinov'un An-2 itibi uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi ise yer alan. Rusya'nın kuzeyinde küçük uçak düştü. Hü ve yaralılar var. 9 Ocak 2023-2036 son güncelleme. Rusya'nın kuzeyinde yer alan Nenetsözerk bölgesinde Naryanmar'dan Karatayka ve Baranda'ya gitmek üzere havalanan Antonovan, iki tipi uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, on kişi de yaralandı. Takip et. Rusya'nın kuzeyinde küçük uçak düştü. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Nenets Özerk bölgesinde Antonovan, iki tipi uçağın düştüğü bildirilerek, kazada iki kişinin hayatını kaybettiği, on kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 12 kişiyi taşıyan an, iki uçağı, Nenets Özerk bölgesindeki Karatayka yerleşim yeri yakınlarında düştü kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirlendi denildi. Uçağın, Naryanmar'dan Karatayka ve Baranda'ya gitmek üzere havalandığı aktarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma açıldığı belirtilirken, kaza bölgesine müfettişlerin ve adli tıp uzmanlarının gönderildiği açıklandı. İlhan, Bunlar ilgini çekebilir. Mutfakta gıda israfını azaltın zılılın. Ana haber bültenimizi devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçemiyoruz çünkü biz ayrılan sürenin sonuna geldik değerli izleyenler. Bu haberimize birlikte tarikhaber.com ana haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sistemimiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak faydalı. Yakışmaz yerde soru çıkar.